Ben beraber haya demek Yalan demeyeceksin, haram yemeyeceksin, doğru çalışacaksın. Şimdi çalıştığımı hiç düşman değilim. Neden kullanıyorum, biliyor musun İsmail Bey? Çok pakettik. Neydik, ne olduk. Gebze'nin önemli isimlerinden biri olan hayırsever, örnek iş zafer Muzaffer Altıntaş,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 İlk defa 30 arabası olan ve halkın takdirini kazanan Gebze'nin ilk taksisi Yazıhanesi Park Taksi'yi kurar. 56'da Gebze'ye geldim. Aslen Trabzonluyum. Mesleğim Yorgancı.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 35 sene bir mobilyayı kullanan ailem vardı. Hala da hadire olarak yazdığımda saklarım. Bugünkü nesil bana göre, fikrime göre biraz musraf Lükse gidiyorlar. Lüks bir şey değildir. Temizlik önemli. Yamalı bandolonga, büyük terimiz öyle derdi ama temiz olsun. Allah'ın yolundan giden adam her daimi kazanır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 Da bir şey yok. İstanbul'a gittiğim zaman pasta yedirdi bana. İstanbul'da mal almaya gittim ona giderken pasta getiriyorum bana Onda da bektiriyor ben İstanbul'a gittim diye. Telefon melefon yok. Evlendik. Rahmetli kaybederim Allah'ın nuru içinde yedersin. Kaynanam çok iyi bir diye. Kaynanam benim yanımda evlat gibi bana baktı. Aynı bir erkek oğlan gibi. 28 sene benden beraber baktım mezara elimden koydum.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 çocuk demek cumhurbaşkanı demek. Bir gün gelecek bu yetiştirdiklerimiz, çocuklarımız bizi Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olabilir. İllaki olacak. Biri gider, biri gelir. Benim bunlara, analarına ve babalarına ve tedelerine vereceğim olduğum şey şudur. Çocuklarını para yemesine alıştırmasınlar.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 Ben ya da inek sağdır. E, Kendim aygırlarımı bağlardan sağdır. Peynir yapardım, yağ yapardım. Kışında yerdim. Kaç yaşında yapardım bunu? Kaç yaşında mı? Yanılmıyorsam yaşımı tam tam bilmiyecem de işte 9, 10, 11, 12, 13 yaşına kadar memleket değildim. İnek sağmak, peynir ev evet, çalıştım.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 aktarmak gerekiyor. Buraya gelince 200-300 yıllık bir geçmiş bir muzaffer altın taktık olayı bugünlere gelmediğini gördük. Hayatını belgeselleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak istedik. Çocuklarıma da, torunlarıma da söylüyorum bunun Eğlem satması yıkması taşınması gerekiyorsa bir hayır kuruluşuna aynı Hayır kuruluşuna Aynen bunları hibe edilecek parayla ve parayla satacak hallerde Olmaması lazım. Torunlarıma ve çocuğa, çocuklarıma ve torunlarımın torunlarına. Söylüyorum vakıf olması lazım. Devlet büyüklerinden, valilerimizden bize taşarı bölgeleri bunlar. Bunlar da tarihi eserlerim. Ondan sonra memleketin Memleketimizin eski insanların bunlarla beraber hayatını sürdürmüş. Bunlar şimdi tarihi eser oldu. 200 senelik tövme. Tövme tas derdiler bunlara. Tos, dövme 200 senenin çıvarında. Bunları da dostlarımız, ahbaplarımız örnek veriyorum. Bak şurada çok tarihi bir, güzel bir işlemeli.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 İnsanlarımız bak ne zorluklarla hayat geçirmişler, şimdi ise kahveyi bile makineden yapıyorlar bak, bak, bak, bak. Şunun içine kahveyi koyup bazı şey olarak çekiyorlar böyle. Ondan sonra bunda yapılan içilen kahve daha başka türlü oluyor tabi. Bunu da bir arkadaşım Ömer Patmans diye bir arkadaşım bana hediye etti.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 Anamdan kalan bana pakraç, dedemden kaldı. Bir de dedemden bu sofra kaldı, anamdan o pakraç kaldı. Dedem, Lahube ile Yedim Ali gelen, Deli Mehmet diye anılırdı eskiden. Herkesin bir vardı. Deli değildi işte, çok akıllı oldum, deli değildi. Sekiz, sekiz buçuk, tokuza kalmayacaksın. Dükkanını açacaksın, de Allah diyeceksin, içine gireceksin, temizleyeceksin, selam vererek dükkana gireceksin. Beygilerin sözü önemlidir. Beygilerin sözünü tutmayan muvaffak olamaz. Bir Allah'ın sözü, iki ana babanın sözüdür. Hocaların da aynıdır ana babayla. Tekiş yüksüğü derler. Yüksük, yüzük değil, yüksük. Bunu parmağa keceresim. Bununla beraber hayatımı kazandım. Şimdi nesil bu nedir diyor. Bir yorgan var. Yorgancık var. Yorgan var. Patlanıya var. Bu görmüş olduğunu şu yorganı bakın şuna. Şu ibekli yorgan çizip tepeşirden çizip dikip modeline. Bu model bu. Bunu bugün kenara gelse bunu çizemez, dikemez. Kaç tane üniversite? Sanatkar, sanatkar, sanatkar. Neden diyorum sanatkar? Her işin, mesleğin, sanadı vardır. Ben üniversite bildirdim. Bidebilirsin, güzel bir şey. Biz onu den dengit etmiyoruz üniversiteyi okurdun diye. Ama sanatın üstüne ben şey tanımıyorum. Ben tane üniversite okursan oku. Olur. Bir şeyi yapabilmem. Üniversite, İsmail Bey, üniversite okudu. bunun çizme çizme, dikmeyi bırak. Şunu. İşte benim sermayem şu. Şu, şu. Ah, <Gülüyor> ha ha, ha.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 tarafından yetiştirildik. Ekonomi, Ekonomi ve yüksek okul mezunu gibi bir staj görmüş olduk. <gülüyor> Aile sloganı olarak da paraya iş önem vermeyiz, müsrifü de hiç sevmeyiz. Zafer sözüdür babamızın.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 Teknolojik altyapısıyla toplantı ve organizasyon salonu, geniş otoparkı ve birçok seçeneğiyle Ramadhan Kor Gebze Otel, iş amaçlı konaklamalarınız ve toplantı organizasyonlarınız için sizlerle. Dünya mutfağı ve Türk mutfağını özel seçkin tatların bulunduğu Ramadhan Kor Gebze Otel'de kendinizi güvende hissedin. İstanbul-İzmit yolu güzergahında,